Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan bugün özel bir video ile karşınızdayız. Ülkemizde üretilen Xiaomi modellerinden biri olan Redmi 9T'nin oyun performansını ve şarj performansını sizlere göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Neden Redmi 9T'yi seçtik hemen belirtelim sizlere arkadaşlar. Bu telefon uygun fiyatlı satılan bir cihaz yani 2500-2600 Lirası gibi bir fiyatı var. Dolayısıyla bu fiyatlara bu telefonun avıcısı da bir hayli fazla. Bize genel itibariyle gelen sorular bu telefonun oyun performansının nasıl olduğu yönünde. Şunu da dipnot olarak belirtelim sizlere. Bu telefonda arkadaşlar 6000 mAh'lık bir batarya var. Yani batarya tarafında hayli güçlü bir telefon. Tabi günün sonunda baktığımızda batarya tek başına her şey için yeterli değil. 4 GB'lık bir RAM var bu cihazda. set tarafına baktığımızda ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 662'yi görüyoruz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim... Bu telefonun bizlere sunduğu oyun performansına ne yapacağız öncelikle size bunu anlatayım. Şurada bir gördüğünüz gibi elimizde dijital termometre var. Bu telefonun ısısını ölçeceğim oyuna başlamadan önce şarjına bakacağız ve 15 dakikalık oyun deneyiminden sonra ne kadar şarjının kaldığını da beraber gözlemlemiş olacağız arkadaşlar. Dilerseniz şimdi lafı uzatmadan oyun testimize yavaştan başlayalım. Tabii oyun testine başlamadan önce ben bu telefonun sıcaklığını ölçeceğim. Şarjını da sizlere hemen söyleyeyim hatta %32 gibi bir şarjı bulunuyor. 6000 mAh'lık bir bataryası bulunduğu için 15 dakikalık oyun testimizin sonrasında hani ben böyle maksimum %4, %5 gibi bir batarya azalması öngörüyorum arkadaşlar. Tabii ki burada Yonga setinin biraz böyle üretim teknolojisi açısından eski olması da bizleri etkileyen bir etken olacaktır. Çünkü bu üretim teknolojisi ne kadar eski olursa güç tüketimi de o oranda fazla oluyor. Dilerseniz şimdi lafı uzatmadan biz oyun testimize başlayalım. Bakalım Türkiye'de üretilen bu Xiaomi Redmi modeli bizlere nasıl bir oyun performansı sunuyor. Bu arada oyun olarak da Call of Duty Mobile seçtik arkadaşlar. Çünkü telefonları en çok zorlayan yapım şu anda Call of Duty Mobile diyebiliriz. Tabi baktığınız zaman PUBG vesaire de var. Fakat Call of Duty Mobile'in oyuncu kitlesi de bir hali fazla. Dolayısıyla Call of Duty Mobile çalıştıran bir telefonun diğer bütün oyunları da rahatlıkla çalıştıracağını söyleyebiliriz. O yüzden de biz bu oyunu seçiyoruz. Tabii ki sizin farklı bir öneriniz varsa bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz. Abi Call of Duty Mobile ile değil de testlerinizi şu oyunla yapın diyebilirsiniz. Biz genelde izleyicilerimizin sesine kulak veriyoruz arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmadan videomuza oyun testimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar telefonumuzu masaya koyduk. Şöyle bir ön tarafın sıcaklığını göstereyim sizlere. Ben 27, 28, 29 dereceler falan var. Tabii ki bizim için önemli olan şu arka yüzün sıcaklığı. Bakalım arka yüzü bize kaç derece verecek. Yani arka yüzü arkadaşlar 27, 28 civarında diyebiliriz. Şarjımızı da göstereyim. Yani söylemiştim %32 diye. Şöyle size göstereyim. Şu anda da şarjımız %32 seviyelerinde arkadaşlar ve oyun testimize başlayacağız. Bakalım sıcaklık ve şarj nasıl bir sonuç verecek bizlere beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar testimizi sonuçlandırdık. Açıkçası ısı biraz fazla oldu ki şu anda elimde tutarken de telefonun ne kadar ısındığını hissedebiliyorum. Ee, demek ki Xiaomi yani bu modelinde çok da böyle iyi bir soğutma sistemine yer vermemiş. Bunu söyleyebiliriz. Ayrıca güç tüketimi de tahminimden biraz fazla oldu. %8 civarında bir güç tüketimi gerçekleşti ki burada 6000 miliamperlik bir pilden bahsediyoruz. Yani 15 dakikalık oyunda 480 miliamperlik bir güç kaybı söz konusu. Açıkçası hani 6000 miliamperlik bir telefon olunca bu güç kaybının biraz daha az olmasını bekliyorsunuz. Yani yüzdelik dilim olarak değil mi? %4 falan olsaydı mesela 240 miliamperlik bir güç kaybından söz edecektik. Lakin burada bizim tahminlerimizin ötesinde bir şarj tüketimi söz konusu. Şimdi arkadaşlar şunu da dipnot olarak üretmek istiyorum size. De. Bizim çekim yaptığımız bu odada klima vesaire açık. Klima açık olmasına rağmen Hani sıcaklık 42 dereceleri vesaire gördü. Biliyorsunuz önce sizde ölçtüğümüzde 30 derece bile görmemiştik. Kısa sürede 10-12 derecelik bir artış. Ee, bizi biraz şaşırttı diyebilirim. Hani ben 42 derece değil de böyle 39 falan olur diye düşünüyordum açıkçası ama 42 derece e, kıyma açık bir ortamda biraz fazla ve ayrıyeten şöyle tuttuğunuzda da elinizi hali rahatsız ediyor. Bunu da size belirtmek istiyorum. Tabii günün sonunda fiyatına da baktığımız zaman burada. Hani 2600-2500 Türk Lirası civarında satılan bir telefondan bahsediyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Eğer bu tarz içeriklerimize devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bizlere hangi telefonun testini gerçekleştiğini istediğinizde yazabilirsiniz. Yani direkt olarak marka verebilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.